Burada 65 tane kutucuğumuz var. Buna inanmıyorsanız videoyu durdurup sayabilirsiniz. Bu kutucukları yukarıdaki 65 sayısıyla gösteriyorum. Burada onlar basamağındaki 6, 60'ı temsil ediyor. Yani 6 tane 10 var diyor. Bakın buraya çizdim. Bu bir 10, bu da bir 10, bir tane daha, bu da bir 10. 10, 10. 6 tane 10 var, yani 60 ve 5 tane de 1 var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu güzelce yazalım. 65 eşittir 6 tane on'luk artı 5 tane birlik. Şimdi ilginç kısma geldik. 65 ile başlayalım. 65'ten ne çıkarsak, 65 eksi 40. Burada ne yapıyoruz? 65 ile başlıyoruz ve 4 tane 10 ve, Sıfır tane bir çıkarıyoruz. Hadi çıkaralım. Bir, iki, üç, dört. Onluklardan dört tanesini çıkardık. Kaç tane on kaldı? İki tane. Yani, iki onluk. Ve, kaç tane birlik? Hala, beş tane birlik. Neden? Çünkü, sıfır tane birlik çıkardık. Peki, sonuç ne olacak? 65 eksi 40, sıfırları turuncuyla yazayım, 2'yi onlar basamağına koyuyoruz, bu 20 demek ve 5 tane de 1 var, onu da birler basamağına koyuyoruz, 25, evet 25.